Öncelikle bir bakalım nasıl çalışıyor? Nedir sistem? Elektrikli süpürgenin çalışma prensibi bellidir. Arkadaşlar şu gördüğünüz motor. Bakın burası emiş kısmı. Motor çalıştığında burada gördüğünüz yuvadan çok yüksek bir RPM ile dönüş yapar ve havayı vakumlar. Yani buradan bir vakum yapar. Bu giren havayı nereden geçirmesi lazım? Bu haznenin içerisindeki toz torbamızdan veya yeni sistemlerde HEPA filtreden veya bundan bir önceki uygulamalarda suyun içerisinden yani sulu sistem olan süpürgelerde her halükarda mutlaka bir filtreden geçirecek bu filtre ya toz torbasıdır ya HEPA filtredir ya da suyun içindendir bu çıkışı HEPA filtreli olan ama girişi toz torbalı olan bir model bunun hem kendisi toz torbalı hem de çıkışında herhangi bir HEPA filtre yok. Sadece normal bir sünger filtreleme mevcut. Karşıda gördüğünüz bir tane daha var. Şurada. Hemen onu da bakayım şöyle. Evet orada gördüğünüz bir tane daha var. O gördüğünüzde yine toz torbalı ve çıkışı HEPA filtreli olan bir sistem. Şimdi biz bunu çalıştırdığımızda biraz gürültü olacak devrini düşürdüm ama. Bakın bunu açtım şu an. Şimdi sistem çalışıyor. Bakın şuradan vakum yapıyor. Yani bu elektrikli süpürge'nin motoru çalıştı. Buradan emiş yapıyor. Şimdi bu giren havanın aynı zamanda bir de çıkışı var arkadaşlar. O da şurası. Şu an elime yükleme yapıyor. Şimdi Şöyle gösterelim Biz nerede problem yaşıyoruz onu anlayalım. Şimdi önce giriş kapağımızı bir açalım. Bakın bu delikten Yani şu görmüş olduğunuz delikten giriş yapacak hava orada hava giriş yaptıktan sonra toz torbamızın içerisinden geçecek tabii ki pislikleri çekerek gelecek pislikler toz torbasının içerisinde kalıp hava olarak tekrar motorun içine gidecek bu toz torbasından kurtulan toz, kir pislik demeyeyim o kadar kaba bir şey çıkmaz oradan çünkü ee bu filtreye yani motor giriş filtresine takılacak bakın şunu da şöyle açalım dikkat ederseniz buradan ötesinde artık motoru koruyabilecek hiçbir şey yok işte arkadaşlar az önce bizim çıkardığımız pislikler şuradan giriş yapan pislikler peki diyeceksiniz ki ya burada bu filtre var ise o kadar unsur oraya nasıl giriyor işte bizim de zaten en büyük problemimiz bu şimdi eğer biz bu toz torbasını zamanında değiştirmezsek, bu toz torbası artık özelliğini yitirirse ve toz partiküllerinin haricinde artık minik minik parçacıkları da dışarı bırakmaya başlarsa ikinci kademe olarak motor giriş filtresi devreye girer. Motor giriş filtresi koruyabildiği kadarıyla bunları koruyacak ancak her ne olursa olsun bir şekilde artık tozları tutamamaya başlayacaktır kendisi de dolduktan sonra İşte o tutulamayan tozlar artık direkt olarak motorun içerisine girecektir motorun içerisine girdikten sonra o yüksek devirlerde yüksek e, turda burada artık bunlar zaman içerisinde nemin veya sıvının da etkisiyle yapışıp kalacaktır aynı zamanda bunun bir de çıkışı söz konusu Çıkışta da arkadaşlar yine bir filtre var. Burada çıkış HEPA filtresi gördüğünüz gibi. Ee, bu da bunun e, havanın dışarı çıkmasını havanın dışarı çıkmadan önce de artık bir toz torbasından iki giriş filtresinden kurtulup motorun içinden geçen tozların artık çıkış filtresine takılıp havaya yayılmasını sağlamaya çalışacaktır. Bakın yayılmayacaktır demiyorum. HEPA'ların da sizin de bildiğiniz gibi belli başlı numaraları var. 13'ü var, 14'ü var. O da onunla ilgili. Peki bu 13-14 nedir? Bunlar, bunların sıkılık dereceleri ile ilgili. Peki şöyle bir kontrol yapalım sizinle. Dikkat ederseniz. Şimdi buradan kapağı kapatabilirsem hemen. Evet. Devrini yükseltelim. Açalım. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çıkış HEPA filtresini taktığında artık sistemin boğulmaya başladığını görüyorsunuz. Ee, doğal olarak motor emiş yaptığı havayı dışarı atmak isteyecek dışarı atmak istediğinde çıkış kanalının hemen önünde onun e, önüne set gibi çekilmiş olan HEPA filtre o tozları tutabilmek için o kadar sıkı oluyor ki havanın geçişine çok fazla izin veremiyor bu da e, atılması gereken çok sıcak havanın çünkü motor çok yüksek bir devirle döndüğü için aşırı ısınıyor o sıcak havanın çok fazla dışarı atılamamasına e, sebep oluyor. Bu da motorun aşırı ısıdan şişmesi ve hatta daha ilerleyen evrelerde şuradaki süpürgede olduğu gibi e, motorun termik açmasına sebep oluyor. Dolayısıyla 1- Toz torbalarımızı sıklıkla temizleyelim. 2- Motor giriş filtrelerimizi mutlaka belli aralıklarla temizleyelim. 3- Çıkış HEPA filtrelerimizi de yine belli aralıklarla değiştirelim. Bunların yıkanabilenleri var. Yıkanamayanları var. O konulara dikkat edin lütfen. Aynı zamanda girişi toz torbalı değil HEPA filtreli olan modeller var. Bu modellerde de yine giriş HEPA filtresini sıklıkla, bakın belli aralıklarla demiyorum sıklıkla bunu temizlemeniz gerekiyor. Yıkanabilen modeller varsa bunları da yıkamanız gerekiyor. Yani bir elektrikli süpürgesinin ömrünü uzatmak istiyorsanız bütün iş sizin elinizde. Eğer böyle bir sonuçla karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka ama mutlaka arkadaşlar temizliklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir diğer konumuza geçelim.